Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda iki haberleri bir videoda sığdırmaya çalıştım. Fazla uzatmadan ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz Jenny ile alakalı. Biliyorsunuz ki Jenny, Blackpink, in kredi kartını tanıtırken net netizenler onun pahalı arabasına sahip olduğu için kıskançlık krizine girdiler. Jenny,'nin yeni aldığı araba markası ve modeli Porsche Turbo 911. Fiyatı 203.000 dolar ile 273.000 dolar arasına değişiyor. Türk lirasına çevirdiğimizde 1.737.761 Türk lirası ile 2.336.989 Türk lirası arasında değişiyor. Ayrıca bir billing sayfası Jenny'nin sadece Porsche Turbo 911 E sahip olmadığını, Cayenne ve Panamera modeline sahip olduğunu paylaştı. Genç, zengin ve güzel olmanın yararları. Neyse bu videoyu yaparken bile kıskandım. İkinci haberimiz ise Liza'nın solusu ile alakalı. Geçenlerde Liza'nın solusu için çıkış tarihi hakkında konuşuldu. DJ Snake ise Liza'nın bir fotoğrafının altına kum saati emojisi koydu. Ayrıca Twitter hesabında kimler yeni müzik için hazır? Diye bir tweet attı. Bu da demek oluyor ki, DJ Snake ile Liza işbirliği geliyor. Daha fazla K-pop haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın.